Evet arkadaşlar, şu anda Edremit'teyiz. Edremit çarşıdayız. Denizelif Perde diye yazıyor bakın, Tac'ın logosu var. Tac'ın Edremit Bayisi burası, onun ürünlerini satıyor. Telefon numarasını şimdi ben size içeride söyleyeceğim. Yetkili zaten içeride, dükkanı mağazaya geçeceğiz. Atölyesi de var, onu da göstereceğiz. Bakın yukarıya yazmış, pazar günleri hizmet vermekteyiz diye. Pazar günleri de açık arkadaşlar. Eğer Edremit veya yakında Körfez'deyseniz, buraya gelin, fiyatları uygun, çeşitleri çok. Bakın, yetkili orada bizi bekliyor zaten. Hayırlı işler, kolay gelsin. Olun, Biz evimizin parelerini burada yaptırdık arkadaşlar. Fiyatları uygun, her türlü şekilde yardımcı oluyor arkadaşlar. Kolay gelsin tekrardan. Şimdi dükkanı şöyle bir gezelim önce. Sağdan başlayalım. Burada toplar, kumaşlar. Evet, burada fon, tüllü fonlar, örmer, tüllü fonlar var. var. Evet, tül fonlarımız var. Modeller var, zebralar var. tül kanatlarımız tül var. Kanatlarımız tül var. Tül kanatlar var. Burada Sola döndük. Sol krevizlerimiz var. Tacın bağılsın, onu söyleyelim. Tacın. Edrenit değil evet. mi? Tamam. Baysın, evet. Şurada bu, kataloglarda zaten evet, şeyler var. Buradan debra seçebilir. Evet. Kartelleri var burada. Seçebilir. Bu tarafta fon, taca fonlar tül, var. Fonları bu tarafta tacın yine fonları, fonları, zaten evet. fonları var elimizde. Kredi kartı, kartı geçerli değil de mi? Tabii 10 taksit, 12 taksit. Yapıyoruz. Veya tek çekim, 10 taksit. taksit. Elden de taksit evet. var. Burada aslı aralı tacın tüllerimiz var. Fonları var. Evet. Burada modeller var. Aralı bilandın, verdiğin. Bililand, verdi. Onlar da var tümleri görünmektedir tamam bu tarafta hemen yine kumaşlar arz ettiği zaman toplarımız bulunmaktadır evet devam edelim atölye de var değil mi evet atölyemiz ve ütü olarak var tamam Burası hem atölyemiz hem ütü yapılan yer tabii atölyeye giriyoruz arkadaşlar bakın burada bayanlar çalışıyorlar ütü ve dikim işi burada Evet, evet tamam bakın görüyorsunuz yukarıda yine kumaşlar var Tamam. Yani, yani ürün hem ürün elimizde bulunmaktadır. Eee ücretsiz keşif montaj hepsi var. İçimizde bulunmaktadır. Bunları o, yapıyorsun. Ücretsiz yapıyoruz. Tamam. yapıyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Tamam. Ürünler zaten taş bir elant olduğu hepsi. için garantili. Tabii, tabii. Değil mi ki? Evet. Arkadaşlar yine dükkanı şöyle gezelim. Fiyatları uygun. Hepsi. Yardımcı oluyorlar zaten i̇şte biz. 50'lik indirim oluyor. İndirimli ta değil mi? İndirimli olaylar da var. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın bir tane müşteri geldi. Ücret ödeyecek herhalde. Tamam dükkanı gezdik. Yaptığınız evet. işleri söyledik. Kredi kartı geçerli dedik. Kredi Ücretsiz geçerli. keşif montaj tabii geçerli, geçerli de. dedik. Bir evet. tacın zaten Edremit bayesiniz. Onun ürünlerini satıyorsunuz. Evet. O yüzden de 2 yıl garantisi vardır tabii, onun. Tabi Tamam. Telefon numaralarını sen söyle bize. Bir, telefon numarası söyleyeyim ben size. Deniz Berde, Çarşı değerimiz 373 76 52 Bir de cep. Cep numarası 0535-630-399. Bir de adres. Soğan Yemez Mahallesi, Kursun Caddesi, Deniz Yedip Tamam, Bekir teşekkür görüşürüz. ederim. Arkadaşlar, Edremit'teyseniz, Körfez'deyseniz evet. buraya bekliyoruz. Geniş açıdan bakın, bir kere daha gösteriyorum size. Bizi izlemeye devam edin. Edremit, Körfez'deyseniz buraya gelin. Fiyat sorun. Hem kaliteli dikiyorlar, ürünleri de kaliteli zaten. Tacın bayisi. Sizleri de buraya bekliyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam ediniz.